Merhabalar. Bilgisayarlı modelistik yer ver eğitiminden herkese kolay gelsin diyorum. Bugün yeni bir model uygulayacağız. Modelimizi öncelikle bir analiz edelim arkadaşlar. Etek modeli ama etek deyip geçmeyin. Üzerinde kemer, yan kup, korsaj, ön ortada pile kaşe, yanda pile var. Modelin üzerinde bayağı bir uygulama var. Bunu size nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle bu düz dar etekten yapılmış bir model değil şu görmüş olduğunuz çan etek var ya bundan yapılmış bir model onun için öncelikle bu çan eteği yapmamız lazım daha sonra da bu modeli uygulamamız gerekiyor bunun için videomuza başlayalım modelimize şurada düz dar bazını yapmıştık biz daha önceden size de ilk derslerde anlattım zaten bunu bunun üzerinden bunu çan nasıl döndürürüz onu göstereceğim. Kalıp çıkar diyelim. Daha sonra çizgileri seçerekten buradan kalıbını bir çıkartalım. Şuna bir sileyim. Şurada kavis hoşuma gitmedi. Bunu tekrar şuradan bir kavis oluşturayım. Okey okey. Kalıp çıkar ikonuna tıkladım. Daha sonra düz dar kalıbını çıkarttım bıraktım öyle bunu sağa tıkladım menüye gönder doğrulama gelişmiş gelişmiş ekle pens ekleye tıkladım bu bazımızın içerisinde pens boyu içinde olduğu için buraya pens eklemem gerekiyor 50 shift 5 dedim tam ortadan pens yerimi belirledim pop up yaptım 12 santim pens boyu 2.5 santim ya da 3 santim yapayım modeli uygulayacağım için 3 santim pens genişliği yaptım. Okei okay, okey dedim. Ölçerekten topladığım bel genişliğimi 17 santim, 17, 17 daha ee, 34, 17 buçuk olması gerekiyor. Pens genişliğimin onun için buraya gelişmiş pens ekle. Papap tekrar yüzde 50, 50 shift 5, enter. Papap 12 santim pens boyu, 2.5 buçuk santim pens genişliği yaptım. Şimdi toplayaraktan ölçelim. 17 buçuk evet 17 buçuk 17 buçuk da 35 e, bir tane ön bedenin e, yarısı. 35 de arka olduğu zaman e, toplamda 70 santim 38 beden bel ölçüsüne tekamül etmiş oldu. Şu anda bel ölçümüz 38 bedene tam olmuş oldu. Şimdi biz bu düz dar şu şekilde e, çan etek e, açılımlı kodili eteğe dönüştüreceğiz bunu nasıl yapabiliriz bunu göstereyim e, evet devam edelim videomuza bu çan etek nasıl yapabiliriz düzdara etekten onu göstereceğim öncelikle gelişmiş işlemler pens döndür ikonunu seçtim döndürülecek pens seç pens seçtim pens'in tepe noktasını seç sol basılı sürükleyerekten gelip tepe noktasını seçtim tutma çizgisini seç ön ortası tutma çizgisi açılacağı nokta etek ucu pop up yapıyorum yine 50 shift 5 dedim enter daha sonra devam etmek için OK tuşuna basın dedi OK dedim mouse'umu bu şekilde sol tıklayıp bıraktım açılım yapmış oldum şimdi bel hı beli regulasını yapacağım ve etek ucunun regulasını yapmış olacağım burada Eğri ikonumu aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip buradan bu şekilde buranın kavisini düzelttim etek ucunun. Bele geldim. Belinde kavisini tekrar düzeltiyorum şekilde. Okey okey dedim. Yeni çevre ikonunu seçerekten yeni oluşturmuş olduğum çizgiyi seçtim. Okey yaptım. Eski çizgiyi seçtim. Okey yaptım. Görmüş olduğun gibi yeni ile eski yer değiştirmiş oldu. Kalıp çıkar ikonunu seçerekten. Buradan soldan sağa doğru kalıbımın etrafını seçerekten üç kere okey okey dedim kalıbın kopyasını aldım bunu sağ tıklayıp silebilirim artık düz tek etek ne oldu bize çan etek olmuş oldu resmimize bakalım tekrar arkadaşlar şuradan resmimize bakalım burada kup var şurayı tahmin edelim kaç santimden olduğunu buranın arası kaç santim kemer var 3 santim kemer var önce kemere düşelim Paralel kopyala ikonunu seçtim. kemer'e tıkladım. okeydim papap, Pop up. Eksi 3 santim kemeri oluşturdum. Daha sonra noktayı çizgide taşı ikonunu seçerekten noktayı yukarıya doğru taşıdım. Uçları kes ikonu ile bu çizgiyi seçtim. Direktmen ee, kesmiş oldu buradan. Kemerden sonra bakalım. Kemerden sonra buradan burası kaç santim gelir? 15 santim diye tekamül edelim. Kemer neydi? buradan 3 santimden diye 3 santimden böldükten sonra burayı 15 14 yapayım hadi 14'ten böldüm burayı. Daha sonra düz çizgimi aldım. Buraya papap yaptım. Tap tuşuyla yön değiştirdim. Burada 20 santim yazdım. Enter yaptım. Şu şekilde oluşturmuş oldum kavisimi. Burada kupu. Şimdi şurayı tahmin etmek istiyorum. Şu arasını, burası 5 santim, şurası 8 santim diye tahmin ediyorum varsayımlardan ben öyle görüyorum. Siz değişik ölçüde verebilirsiniz. tap tuşunu yön değiştirdim düz çizgi aldıktan sonra 5 santim enter. Bu çizgide papap yapıp tap tuşuna basarken yön değiştirdim buradan da 8 santim yazdım enter. Okey okey dedim. Noktayı çizgide taşıyacağım seçip düz ipimin noktasını seçip düz ipimin boyunu kısalttım çizgi taşı ikonu ile düz ipimi istediğim yere taşıyabilirim görmüş olduğunuz gibi resimdeki döndürelim resmi bakın şöyle şu kupları korsajı hazırlamış olduk e, kemerde de hazırladık şimdi pile pile kaşe nasıl yapacağız bunlara bakacağız bunları göstereceğim Karşılayalım kalıbımızı kalıp çıkar ikonumuzu aldık buradan yan kupumuzun kopyasını alalım buraya bırakalım isimlerini sonra veririz ön ortasındaki korsacımın kopyasını alalım buraya bırakalım bırakırız daha sonra kemerimizin kopyasını alıp buraya bırakırız modelimiz bundan ibaret şu anda üst kısmını aldık kaldı alt kısmı zor kısmı bile bile kaşe yapacağız oraya çünkü bunu kopyasını aldık okey okey dedik. Bazımız şurada dursun. Kalıplarımızı alalım. Şuraya bir taşıyalım. Şu çizgi birleştiriyle şu noktayı siliyoruz. Daha sonra buraya arkadaşlar modelimize bakalım. Şurada modelimiz var. Etek ucunda açılım var. Ee, biz ön ortasından açılım yapıp daha sonra plaka şey yapmak istiyoruz. E, açılım var çünkü burada. Plakaşa verdiği yaptığımız zaman şuradan burada sadece iki tarafa da veriyor ama biz biraz daha açılım yapmak istiyoruz şöyle düşündük sizin aklınıza başka fikir gelirse onu da yapabilirsiniz ee, kareli göster dedim daha sonra eğri taşı konuna tıkladım sol basılı sürüklelikten gelip okey yaptım okey yaptım pop-up yaptım bu yöne sıfır bu yöne de eksi 5 santim açılım yaptım kumaş katı olunca tam olmuş olacak şimdi bunu tekrar düz ipine getirmem lazım. Onun için döndürük onu. Döndürük onu, seçtim. Burada hizalama yapı seçtim. Kalıbı seçtim, okay'dım. Düz şuradaki ön ortası çizgimi tekrar seçtiğim zaman okay, okay'dım, bakın kalıbım tekrar düz ipine geldi. Buradan sonra da düz ipini düzelt ikonunu seçip düz ipi seçmem gerekiyor. Tekrar kalıbımı kumaş katı yaptım. Daha sonra kalıbı kumaş katı açtım. Damaş açtım. Burada kareli gösterden çıkayım. Buraya plakaşı açacağım arkadaşlar. Şu. Şu önce plakaşıyı açacağım. Onu nasıl yapacak onu gösteriyorum. Birleştir ikonuyla bu çizgileri seçip OK dedim. Burayı birleştirdim. Burayı da seçip OK dedim. Birleştirdim. Doğrulama Gelişmişin içerisinde plakaşı ikonunu seçtim. Şu. Yani yapacağımız işlem. Pile kaşe yapmak istediğin çizgiyi seçtim. Alt katın yarısı 2.5 santim yazdım. Enter yaptım. Pile sayısı 1 olduğu için burada 1 yazdım. Tamam dedim. Tamam dedim. Pile kaşeyi açtım. Ön ortasından tekrar bir düz çizgi aldım. Şöyle. Şuradan. Şuraya. Okey okey dedim. Buradan makasla kestim burayı. Buralar bana lazım değil buraya tekrar bir kumaş katı yaptım. Kaydettim kalıbımı. Kaydettikten sonra çizgisiyle buradaki çizgiyi sildim. Şurası da bana lazım değil. Çünkü modelde bura açılacak kendisi otomatik olaraktan genişleyecek. Bunu düzeltmek istiyorum. Düzeltme ikonunu, eğri ikonumu aldım. Burayı şu şekilde düzeltiyorum. Şöyle Regülasyonu yapıyorum. Yeniden çevre ekonomi seçerekten yeni çizgiyi daha sonra eski çizgiyi seçip okey okey Burada çünkü çıta falan gerek yok. Açılacak kendisi gelişine göre. Ne kaldı bizim modelde? Play yaptık. kaça kupları, kemeri yaptık. Korsacı yaptık. Şimdi pile kaldı şurada. Şu pili yapacağız. Bu pili tahmin ediyoruz. Buradan e, şurası kaç santim gelir? Bakalım Şurada kaç santimden yapmışız bir öncekinden 8 kaç santime yapmıştık hatırlıyorum 13 mi 12 mi tamam şuradan şey yapalım düz çizgimizi alalım şuradan top tuşuyla yön değiştirelim 12 santim yapıp daha sonra şöyle gelişine göre bırakalım okey okey dedim Çevreye dokun ikonumda tıklayıp şu parçaları dikiliyormuş gibi yerleştirelim. Görelim bakalım. Şunda şuraya dikilecek. Evet. İyi. Yeri iyi gayet. Şurada. Kupum burasında. Burada neredeydi? Doğru. Kup'tan biraz ileride. Yani resme göre iyi. Güzel görünüyor. Burada. Ne yaparız düz ipini çizgi taşı diyoruz. düz ipini şuradan şuraya taşıyalım. Doğrulama Gelişmiş Tek yön pile Seçeriz Tek yön pile yapmak istediğim çizgiyi seç dedim 2.5 santim yazdım Pile katın Pile sayısının Pile alt katın yarısı filenin yarısı yani 2.5-2.5 daha 5 santim açılacak Okey dedim. Pile sayısı kaç? 1. Okey dedim. Pilenin katlanacağı tarafı. Bu tarafı seçerim. Okey okey dedim. Pileyi de açmış oldum. Pilenin yine burada çıtın görünmesini istemiyorum. Sadece burada görünsün. Yine eğri ikonumu aldım. Buradan etek ucunun reglasını yapıyorum yine. Çevreye dokun ikonu beni işlem yapmama engelliyor. Şöyle. Yeni çevre ikonunu seçtim. Yeni çizgiyi seçtim. Okey dedim. Eski çizgiyi seçtim. Okey dedim. Buranın da şu çizgiyi de artık silelim. Burada da işimiz yok. Burada pile, burada pile kaşa var. İşlem bu kadar arkadaşlar. Modelimiz, resmimiz bu. Resim bu. Şöyle döndürelim tekrar. Modelimiz bu. Bilgisayarla modelistik yer ver eğitim vermekteyiz. İlgilenen... Modelistler, firma sahipleri bizimle iletişime geçebilir. Ayrıca Plotter Digit bilgisayar, full modelhane sistemi satmaktayız. Böyle yararlı videolar çekmeye devam edeceğiz. Sizlerin talebi üzerine. Herkese kolay gelsin. İyi günler diliyorum.